Ve hemen bir diğer yanımda da yine Avrasya Hastanesi'nde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında mutlu aile pozlarının yanında onu çok sık görüyoruz. Az önce videomuzda da yine izlediğimiz gibi birçok mutlu anne ve babanın yanında olan isimlerden birisi güvenilirliği. Ve tecrübeleriyle de başarılı bir kadın doğum uzmanı. Evet, Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyorum hoş öncelikle sizlere de. Evet hocam, az önce Nurcan Hocam'la biraz değindik ama eminim bunların dışında da birçok test ve tetkikler vardır. Doğum öncesinde hocam, anne ve bebek için önemli olan, ihmal edilmemesi gereken testlere değinebilir misiniz? Herkese merhabalar. Diyorum öncelikle, e, gebelik takibinde az önce Nurcan Hocam zaten için tarama testlerinde evet. bahsetti. Bunlara da özellikle vurgu, neye yaparsınız derseniz evet. ikili test özellikle çok önemli. E, i̇kili testin doğruluğu, hassasiyeti, erken haftalarda yapılabiliyor olması, üçlü ve dörtlü testten daha yüksek doğruluk oranına sahip olması ve bübekten alınan ölçümlere özellikle dayalı olarak yapılması. E, Duyarlılığının yüksek olması, erken döneminde bir sorun varsa erken haftalarda tespitini sağlaması açısından özellikle ilk testi kaçırmayın derim e, gebelerimize. Ve bebeğin belli bir boyutta, belli bir haftada olması gerekiyor. 11 hafta, 3 gün ile 14 hafta arasında. Evet. E, bunu takiben özellikle de detaylı organ taraması, zamanında hekime boşvurmaları çok önemli. Bunu şöyle vurgulamakta da fayda var. Detaylı organ incelemesinde de şeker iplemede olduğu gibi bir durumsuz durum söz konusu olabiliyor. E, bu hayır, teknoloji çok gelişti. E, var olan bir sorunun tespiti, emin olun, emin olun, yaşama şansı yüksek olan bir bebeğin, eğer ki bu sorun bilinmezse doğum anında bebek hemşirlerimiz de burada. Yani doğuma girerken biz pek çok sefer diyoruz ki, bakın bebeğimizin şöyle bir şey var, ona göre çocuk cerrahımız olsun. Bebeğimizin şöyle bir şey var, kalp anomalisi var, kalp damar cerrahlarına haber verelim. Yani bazen ameliyeden. Sezeryen sonrası ya da normal doğum, doğumdan sonrası apar topar ama nethaneye alıp acil müdahalesi gereken e, durumlar olabiliyor. Hı hı. Mesela bebeğin yutak borusu yok, tespit edilmiş. Bu detaylı organ taramasında bakılmamış, herhangi bir inceleme yapılmamış ve bu bilinmiyor diyelim. Evet. Ama bir yandan da bilindiğini düşünelim. Bilinmediği durumda bu çocuk doğduktan sonra muraracak, herkes ne olduğunu, hiç kimsenin ne olduğunu anlayamayacak ve belki de ufak bir yaşam şansı çok yüksek olan bir bebek, Yaşadığı sorunluk sıkıntısından dolayı kaybedilecek. Ama bu biliniyorsa, bebek hemşirelerimiz, çocuk doktorlarımız bu konuda özellikle önceden bilgilendirilmişse, gerken müdahalesi en kısa zamanda öncesinde de gereken hazırlıklar yapılacak. Ee, baş hekimimiz de burada pek çok kalp damar anomalisi, ameliyat şansına sahip olabiliyor. Bunların evet. bilinmesi veya bilinmemesi arasında bebeğe doğumdan sonraki müdahaleler çok çok farklı gösterebiliyor. Yaşama şansı çok artabiliyor. Buradaki parantez şununla ilgiliydi, detaylı organ tarafında bir bozukluk çıkarsa, herhangi bir yerinde bir soru tespit edilirse bebeğin e, gebeliğin soldanması diye bir şey yok. Soldanırılma isteği aileye ait olan bir şeydir. Bize düşen bilgi vermektir. Bebeğinizde şu, şu şu şeylerden şüpheleniyoruz, bunun kesin tanısı, şimdi ya da doğumdan sonra konulabilecek olanlar var. Ve inanın bizim de elimiz sınırlı burada zaten. Yani şimdiye kadar tanımlanmış 18-20 bin genetik hastalık var. Detaylı ultrason zamanında bu tarama testleriyle bunları sadece bir kısmı ulaşabiliyoruz. Bir kısmı doğumdan sonra belki de doğduktan 5-6 ay sonra ortaya çıkacak. Hiçbir şey garantisi yok. Ama ne diyoruz? Bugün mevcut imkanlarla yapılması gereken her şeyin yapılmasında Hı -hı. doğum sonu, müdahaleler, yaşam şansı, daha sağlıklı bir çocukluk, daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için evet. bunları özellikle vurgulayın derseniz evet. ve şeker hükümet testine karşı... Evet, maalesef medyadan dolayı öyle bir şey var. Gebelik şekeri, anne için de bebek için de özellikle bebek için, sonraki hayatında, hayatını belirleyecek derecede iz bırakabilecek sıkıntılar yaratabiliyor. Bazen onlarca ünite insülinle şekeri düşüremiyoruz gebemizde. insülin direnci artar, biraz gebelikte bunu yatıklılık artar. Bebek hemşirlerimizi çok iyi bilir, doğumdan sonra bebeklerin kar şekerleri çok düşer, düzenlemek zor olur. Her şeyleri değişiyor. Bunu bilip de bilmemek arasında inanın, hem doğum şekli hem doğum sonu bebeğin bakımı açısından çok ciddi farklar oluşturuyor. Bunu basit bir test yapma yapmama gibi algılamayalım. Doğumdan sonra bebeğin akıbetini gerçekten belirleyen şeyler bunlar. Bebeğin sağlığını etkileyen şeyler. Onun için özellikle bunları vurgu yapmak istedim. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Hastanemizde de bu testlerin her birini evet, gerçekleştirebilmekteyiz, uygulamaktayız. Yani anneyi oradan oraya, oraya gidin, buraya gidin demeden bir hastanenin içinde gerekli olacak. Tüm testlerini gerçekleştirmekteyiz. Evet hocam muayenelerden biraz kontrollerden canın, hocam burada değindik. Biraz da doğuma doğru evet. yaklaşalım istiyoruz. Evet doğum süreçlerinde de yine çok merak edilenler var. Normal doğumlu, sezeryan mu? bunlar çok sorulanlar arasında. Ben ilk olarak normal doğumla ilgili sizlerden bilgi almak istiyorum. Hocam normal doğum nedir ve hangi durumlarda tercih edilmelidir? Normal doğum dediğimizde aslında gebeliğin e, 37. haftasından sonra 41 haftaya kadar, 42'ye kadar da kabul edilebilir. Bebeğin e, annenin sancılanarak, baş gelişim olarak normal şekilde kendiliğinden doğumun başlayıp, ilerleyip bebeğin doğmasıdır. E, normal doğum, doğum doğal olandır zaten, fizyolojik olandır, beklenendir. Evet. E, ve inanın doğum kararında ya da doğum sürecinde patron ne biziz, ne de anne, ne de bir başkası, patron bebek oluyor ve doğum <gülüyor> sürecinin kendisi oluyor. Burada tercihe bağlı olarak çok fazla müdahalede bulunmak doğru mu? Kesinlikle yanlış, kesinlikle yanlış. Doğum korkusu biraz gebelerimizde fazla, doğumla ilgili endişeler fazla fakat doğal bir şekilde kendi halinde başlayıp devam eden bir doğumun güzel bir doğumla sonuçlanma ihtimali %80'dir. Bu çok ciddi bir oran. Yani, evet. e bu şekilde, doğal bir şekilde başlayan bir doğumla ilgili önceden önyargılardan dolayı annelerimizin korkusuna dolayı Sezeryan'a yönelmeleri bizi de üzüyor. Pek çok hastamız aslında normal doğum konusunda <gülüyor> olumsuz önyargıya sahip. <gülüyor> ee, öyle bir olumsuz önyargı olmasın, doğum kendiliğinden başlayıp sağlıklı bir şekilde ilerlediği müddetçe doğuma anneden yana ya da bebekten yana bir engel olmadığı müddetçe doğal olan, kendiliğinden olan sağlıklı olan tabii ki de normal doğumdur. Sezeren bir ameliyattır. Yani bugün nasıl e, bir hastalığımız ortaya çıkıyor, e, doktorlara gitmek zorunda kalıyoruz, e, iyi ki varlar. Safra kesemize taş oluyor, safra kesesi ameliyatı yapıyorlar bize. Apandesitimiz patlıyor, apandesitimiz patlıyor, ameliyatı yapılıyor. E, bunların hepsi ciddi test sonucunda ve bir hastalık için yapılıyor. E, Sezeren'de bir ameliyat. Yani, eğer mecbur kalmadığımız müddetçe gidip safra kesimizi aldırır mıyız? yapmayız yani, hiç kimse yapmaz öyle bir şeyi. Mecbur kalmadığımız müddetçe de tıbben herhangi bir sakınca yoksa, e, normal doğum, önce normal doğum e, olmuyorsa veya sıkıntı varsa e, Sezerya'nı düşünmek gerekiyor. Sezerya'nın can kurtarıcı, hayat kurtarıcı olduğu pek çok nokta var. Az önce Nurcan hocam da bahsetti o plasenta'nın yerinden ayrılması ya da önde olmasına bağlı olan kanamalarda, anne de bebek de dakikalar içerisinde eee hayati tehlikeye girebiliyor. Ee, ve o doğumdan bebeğin kalp atımlarının doğum kaldırmamaya bağlı düşmesi, yavaşlaması bebeğin hayatını kurtarıcı bir müdahaledir. Doğum ilerlerken ilerlememesi doğumun belli bir noktadan sonra Artık bu doğum olmaz dedirtecek muayene bulgularının oluşması hayat kurtarıcı bir şeydir. Buna benzer sezeren sebebi olabilecek pek çok nedenimiz var. <gülüyor> Allah göstermesin, kapıdan girince gibi olduğu gibi kafetleriyle ama ethaneye attığımız durumlar da vardır. <gülüyor> ben 8-10 tane öyle durum sayabilirim. Evet. Olar hiçbir gebe sınamasın, yanından geçmesin diyelim. Öncelikle normal doğum diyoruz her zaman. Eğer bir sıkıntı varsa, hekim ve hasta birlikte buna karar verecektir ve sezeren yönünde bir karar çıkacaktır. Ama öncelikle her zaman normal olduğumuz, sağlıklı, fizyolojik doğal olduğunu unutmayalım. Evet, peki hocam yaşadığımız süreçte biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Burada korona ve gebelikle ilgili vereceğiniz mesajlar ne olur izleyenlere? Öncelikle gebelik hastamız korona olmadan gebeliği tamamlarsa Süper olur, güzel olur, evet. kendini başkasına göre daha fazla korusun. Bilinmezler çok tabii ki de ama şu ana kadar en az 13-14 aylık tecrübemiz var bununla ilgili. Pek çok Covid'li hocamın da başına gelmiştir. Gebemizi doğurttuk burada, ee, gerekli önlemleri alarak. bebeklerimize de herhangi bir sorun yaşamadık, büyük evet. gayet güzel bir şekilde yeni doğan takiplerini yaptılar. Ee, Covid'in gebelikte aslında çok ciddi bir şeye sebep olmadığını biliyoruz. Fakat e, şunu unutmayalım, eğer anne kötü etkilenirse ve sorunum sıkıntısına girerse, yani annenin kanında dolaşan oksijen düşmüş oluyor o esnada. Dolayısıyla bebeğe giden oksijen de düşüyor. Covid ve gebelikle ilgili karşılaşılabilecek en kötü tablo erken haftalarda özellikle atıyorum 30-32 hafta gebeyiz, çok ağır köyde geçiriyoruz, yoğun bakıma yattık, kanımızdaki oksijen düştü, o bebek çıkarılmak zorunda kalabiliyor. Hı hı. Yani bebeğe giden oksijen az gittiği için, kalp atımları yavaşladığı için bebeğin artık kaybedilme tehlikesi ortaya çıkabiliyor. Bu oluşabilecek en kötü tablo. Fakat şanslıyız ki, gebelerimiz genellikle genç, yani çoğu gebemiz aslında 40 yaşın altında. Ve eşlik eden çok tüldük kronik hastalıkları olmuyor. Ee, öncelikle Covid'den korunacağız. Yani evet. başkasına göre daha fazla korunacağız. Covid geçiriyorsak mutlaka kadın doğum uzmanımızla görüşeceğiz. Bizim önereceğimiz şekilde. E, Sağlık Bakanlığı'nın zaten bir e, bu konuyla ilgili bir planı var. Her zaman hazır, gönderilen ilaçlar var. Kullanılabilecek olanlar var, kullanılamayacak olanlar var. O konuda bizlere danışsınlar. E, Ciddi bir acil durum olduğu takdirde de hastaneye gelmeyi gerektiren bir durum sezenlediğimiz zaman da çağırıyoruz hastamızı. Yani Covid pozitif olmazsa kesinlikle evde kalması için bu sebep evet ama çok ciddi acil bir durumda da bana bakılmaz diye düşünmesin hiçbir gebemiz. Maalesef toplumda yaygınlaştıkça gebelerde de yaygınlaşıyor doğal olarak toplumun bir parçası olarak. Şu anda da Covid geçiren hepimizin gebeleri bu var bir sürü. Evden telefonla çoğu süreci idare ediyoruz. Ek vitamin takviyeleri, CBD vitamini özellikle, ağrı kesici olarak önerdiğimiz e, gebelikte uygun olabilecek ilaçlar, e, bol sıvı tüketimi gibi e, ilave e, tedbirler ve önerilerimiz oluyor. Ve çoğu sorunsuz atlattı, atlatıyor diyebilirim genç olması, çok ciddi kronik hastalığı olmaması ama öncelikle korunmak diyoruz her zaman. Evet, Gevşemeyelim, yani kimde ne yapacağı da belli olmuyor. Lufa <gülüyor> klasikleşti. Gebelikte de bağışıklık sistemi bazı hastalarımızı hakikaten kötü etkileyebiliyor. Evet. Gebenin bağışıklık sistemi biraz daha düşüktür. Normal gebe kalmadan önceki haline göre. Bazı gebelerimizi çok da kötü etkileyebiliyor. Hastaneye yatış desteği gerekebiliyor. Aman diyelim. Yani Dikkat evet, yine bu süreçte de özellikle kadın hastalıkları ve doğum polikliniğimizde hizmetlerimize her zaman devam ettik. Hiç ara vermedik. Anne ve bebeklerin sağlığı için değerli hocalar, hocalarım da bu süreçlerin e, tüm her bir aşamasında, her bir gün buradaydılar. E, kendilerine teşekkür ediyoruz tüm e, hizmet alan hastalar adına diye.